Evet EYT'liler, EYT'de sona geliniyor mu? Evet geliniyor. EYT'de sona nasıl geliliyor? Hemen bu konuya girmek istiyorum. Evet sevgili EYT'liler, EYT'de özellikle son aylarda yaptığımız yayınlarda ve kendi teklifim olan bedelli EYT'de birçok kesimin desteğini aldım. Birçok kesim tabii ki bu konuda şerh koydu. Ama artık EYT'de sona geliniyor. Neden mi geliniyor? Bunun en büyük nedeni. Geçen, geçen seçimde direkten dönen bu konu artık bu seçimde neden önem kazandı? Ve ETA, EYT'de artık birçok yazar ve düşünür neden televizyonda bu işin sonuna gelindiğini söyledi. Çünkü EYT'de tuz koktu. EYT'de artık e, yaklaşan büyük seçimlerde üç büyük şehri kendi almak isteyen bu konuda hükümet ve e, muhalefet bazında, ittifak bazında yarışan e, bu kuvvetler üç büyük şehir alma konusunda en büyük sac ayağının birisi EYT. Asker ücret ve EYT. EYT'li arkadaşlarım, kardeşlerim gerçekten verilen anketler sizi işaret ediyor. Ve bu konu Ankara'da birinci derecede gündem gündem gündem. Her ne kadar direkt açıklanmasa da son dakikaya kadar anketlerde bir gelişme olmazsa ve bu konuda gerçekten üç büyük şehirdeki anketler Hükümet lehinde görünmezse EYT'de kesinlikle müjde verilecek. Ama şöyle bir durum olacak: Seçim öncesinde bir televizyon kanalında muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanım bir akşam TV yayınında büyük alt yazıların ve puntoların geçtiği bir alanda EYT müjdesini direkt açıklayacak. Evet, EYT müjdesini direkt açıklayacak. Bu büyük müjdeyle diyecek ki. Yani yüksek ibre, kalibre bunu gösteriyor. Buradaki yüksek ihtimalimizi değil, artık tespitimizi sunuyoruz. Sayın Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız seçime iki gün kala. 29.03.2019'da mutlaka ve mutlaka akşam TV kanalında inşallah EYT müjdesini açıklayacak. Ama söz isteyecek. Ve EYTlerin bu konudaki duyarlı yaklaşımlar neticesinde... Seçimden sonra da EYT'den aldığı sözde yerine getirecek. Özellikle Ankara'yı kaybetmek istemiyor ve bu konuda EYT'den çok şey geleceği düşünülüyor. Verilen anketler EYT diyor, görünen köy kılavuzu istemiyor. Her şunu söylemek istiyorum. Ben Gerçekler Dünyası Kanalı olarak ne dedim? Bedeli EYT planı sundum. Finlandiya modelinden daha çok ee... Şu anki Finlandiya ekonomisinde olmadığımız için gayri safi milli hasılada ve ödeme girdisinde şu anda dedim ki gücü olan ödesin, gücü olmayan için de EYT kredisi çıksın. He şunu söylemek istiyorum. Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanlığındaki bürokratlar saklamasınlar. Bir çalışma var. EYT ilgili çalışma seçime doğru bir şey müjde verilirken müjdenin altı doldurulur değil mi? Ama sizden söz isteyecek. Tabii ki tek antikap şu. Ankara'nın kaybedilmemesi. Ankara kaybedilmediğinde İstanbul'da favori gözüken hükümet kanadı bu konuda EYT'ye verdiği sözü getirecek, yerine getirecektir. Ama şöyle bir şey var. EYT'deki formül nasıl açıklanacaktır? Kaç tane EYT'yi kapsayacaktır? Bu konuda çözüm noktasında büyük bir çalışma olduğunu danışman kardeşlerim anketlerden sonra bu çalışma emrinin verildiğini söylüyor. Geçen askeri ücret için Türk işe giden Süleyman Soylu'nun EYT konusunda görevlendirileceği konusu da ağırlık kazanıyor. Böyle sosyal konulara çalışma bakanı Süleyman Soylu eski çalışma bakanı şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun el atacak olması bu konunun önemli ibrelere doğru gittiğinin göstergesi olacaktır. Evet arkadaşlar danışman kardeşimin dediği şu siyasetle iç içe bürokrasiyle iç içe e, hükümet erkiyle iç içe bu konuda dediği şey şu. EYT'de sona geliniyor. Bu konu medyada da birkaç çenedir fısıldanmış olacak ki birkaç programda da artık EYT'de sona gelindiği söyleniyor. EYT'yi belki de hiç konuşmayacağız. Seçimden sonra hiç konuşmayacağız. Gerçekten bugünler belki bir hatıra olacak. Ama EYT'den tabii ki Ankara sözünü isteyecek. Şimdi kendinizi oy olarak küçük görmeyin. Olağanüstü çevrenizle alakalı. Domini ettiğiniz rakamla alakalı. Büyük bir kitleyi temsil ediyorsunuz. Diyecek ki ET Veran Karayı al emekliliği. Yani buna İzmir'i dahil eder mi bilmiyorum ama dolaylı olarak bu isteyecek arkadaşlar. Bunu özellikle ben gerçeklik olarak sunuyorum. Bunu bir şartların gereği olarak sunuyorum sevgili arkadaşlar. EYT'de 29.03.2019'a dikkat edin. Son dakika golü diye buna derler. Şimdi muhalefetin berbağladığı konuları söylemek istiyorum. Asgari ücretteki düşüş, düşüklüğü ka kaşıyacaklar. Emeklilerin son bağ bağlanan emeklilerin düşük maaşları kaşıyacaklar. Bu konuda taşırımların bir kısmında hala belediyede yaşayan işçilerin sorunlarını kaşıyacaklar. Bunun konusunda EYT'deki durumu kaşıyacaklar. Ellerindeki en büyük argüman şu anda EYT. Görüyorsunuz hepsi meclise tasarlar sundu. Ama arkadaşlar gerçekçi olalım. Hiçbir tasarın altı dolu değil ve hükümet baktı ki iş, ibre, muhalefetin vaatlerine doğru gidiyor. Anketlerde durum düşük çıkıyor ve bunun altına indiklerinde benim yaptığım anketlerde de EYT büyük rağbet görüyor. Benim yaptığım ankette bedelli EYT yani gücü olan ödeyecek sonra devlet buna taksitle ödeyecek veya EYT kredisi alarak kendisi kredi yoluyla satın almış olacak. Ama kredide ödediği tutarı devlet taksitle geri verecek. Yani burada da aslında bir maliyet yoktu ama çok tepki aldım. Sanki ekonomik büyük yük getirmişim gibi EYT'li kardeşlerin birçoğundan tepki aldım. Ama anket yaptığımda %70'in üstünde bedeli EYT evet dedi. Burada EYT'de sona gelindiğini, artık herkesin bu konuda hazırlıkların yapması gerektiğini ve önceki sisteme göre 1 yıl, 3 yıl, 4 yıl emekliliği kalanların büyük bir müjde ile karşılaşmaların çok yakın olduğunu ve bunu sağlayacak durumun da yerel seçimde büyük şehirleri kaybetmek istemeyen bu konuda duyarlı davranmasını, davranacağı düşünülen hükümet kanadının 29.03.2019'da yapacağı açıklamaya kilitlendik. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. EYT'de EYT'de gerçekten EYT'de Olumlu bir ilanı 29.03'te yapıldığında çünkü zorunluluk yoksa bir seçim gidecek. İzmir'de dahi hükümet kanadının e, Cumhur ittifakını şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Evet şaka değil arkadaşlar. Herkes artık ekonomisine bakıyor cebine bakıyor. He, de şunu bilecek seçimden önce tarih, yasa ve teklif sözü verildiği zaman bunu yasa kararlığa geçe e, yürürlüğe geçebileceği bildirilecek. Veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bir yasa çıkarılıp sizin bu konuda geçeceğiniz tarih belirlenecek. Yani bu konuda artık kahin olmaya gerek yok. Ankara'da verilen anketler hepsi EYT ediyor. Şu anda birçok yazarın televizyonlarda hükümet kanadıyla yakın yazarın artık bu işin sonuna gelindiği sönünde açıklamaları artında aslında gerçeğin bir fısıltı şeklinde kamuoyuna duyurulması. Ama bunu hiç sanmayın ki 3 ay önce açıklayacaklara yeterler. Seçime ramak kala. Seçimde büyük şehirleri almak için pragmatik davranan, mikro politikaya önem veren hükümet erkeği bunu açıklayacak. Bu muhalefete çok büyük gol olacak. Evet, EYT'nin açıklandığı gün Cumhur İttifakı'nın zafer çığlıkları atılmış olacak. MHP ne diyecek biliyor musunuz? Bakın sözümüzü tuttuk diyecekler. Sandığa ne kala? 48 saat kala. Türkiye gerçekleri bu arkadaşlar. Kim? Ne derler? Parayı veren düdüğü çalar. Burada da ne diyorum? EYT'yi veren seçimi alır. Bu kadar basit, bu kadar basit. EYT'de sona gelindiğiyle açıklamaları bu haftada duyacaksınız. EYT kabusu 29.03.2019'da sona erecek. EYT'ye ilgili videolarımızı hatıra olsun diye yorumlarınızı silmeyeceğiz, videolarımızı silmeyeceğiz, hatıra olsun diye ileriki günlerde inşallah izleyeceğiz. Ama bu gerçekleşirse tüm EYT'li kardeşlerin beni unutmamasını istiyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Ben gerçekleri yazarım, gerçekleri konuşurum. Planın da en ağalasını buldum. Bana dedi ki Ankara'daki yetkili kitle var arkanda. Nedir? Bedelli EYT için tepkide görebilir miyiz? Ya adı bedelli, yük getirmiyor ki dedim. Hayır dedi. Muhalefet bunu kullanır dedi. O yüzden EYT'deki anketle işte seçim anketleri İşi EYT'ye zorladı. Eğer büyük büyükşehirler kaybolacaksa EYT unutulursa kaybolacak. EYT unutulmazsa sabit, güvenilir bir kanunla ve kararnameyle bu yola girildiği görülürse EYT reyini Cumhur İttifakı'ndan çekinmeden kullanacaktır. Piresiz kullanacaktır. Sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Bir dahaki, bir dahaki yayında görüşmek üzere.